Güzel izleyenler, Türkiye'nin en Haber da ile karşınızdayız. Ben Enes Ömer Tarık tarikhaber.com, ana haber bülteyle başlıyor. Yaklaşık <gülüyor> 20-40'a kadar bu ekranlarda güneşkan gelişmeleri seçim paylaşacağız verdim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak, Sosyal tarik Haber, tarikhaber, Pinterest tarikhaber, Ellam tarikhaber, TikTok tarikhaber, TV, Facebook tarikhaber, LinkedIn tarikhaber, Yay tarikhaber, Kambır <gülüyor> Tarık Haber, İzhan Ömer Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Ground, 78, YouTube Tarık Haber TV, BK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Ee, diğer sosyal medya kanallarımızı tanınacak olursak değerli dostlar, ee, Big Olay'da yayındayız efendim, Big kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar, Up Canlı yayında yayındayız. Up Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den ulaşabilirsiniz. Bir kere yayınlayısıyla dostlar like kanalımız Tarık Haber teyvilenmizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayındayız değerli dostlar. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Alt yayın yorum etmeleri dolsun. Altar kanalımız tarih belirleyen ulaşabilirsiniz. popolayları yerine izler dostlar popolayı kanalımız tariq haberi TV'den bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar biliyorsunuz sohbet odaları var değerli dostlar Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz Ben ilk haberimize geçiyoruz. Yaklaşık e, bir saattir bu ekranlarda olacağız değerli dostlar. Ve ilk haberimize geçiyoruz ben. Belki bu ismin değişmesini sağlayacağız dedi Erdoğan'dan tartışılan kurum için sert sözler geldi değerli izleyenler. Son dakika kabin toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kutabiller birine tepki geldi. Bu ismin değişmesini sağlayacağız dedi. Son dakika kabene Cumhurbaşkanı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanında 5TB'de i̇şte toplandı, toplandı sonrası yaptığı açıklamada Türk Tarifler Birliği ile ilgili de konuşan Erdoğan, TTP başkan, Başkanı ile ilgili yargı hareketi geçmiştir. Gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adının, Türk'te başlayan kurumun başında olmasının milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum ifadelerini kullanmışız. Politika. Son dakika, kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Tabipler Birliği'ne tepki, bu ismin değişmesini sağlayacağız. Son dakika, kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Tabipler Birliği'ne tepki, bu ismin değişmesini sağlayacağız. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Türk Tabipler Birliği ile ilgili de konuşan Erdoğan, TTB Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adının Türkle başlayan kurumun başında olmasının milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Son dakika. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Türk Tabikler Birliği, TTB ile ilgili de konuşan Erdoğan, Türk Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin, Türk Tabikleri Birliği, gerekirse yasal düzenleme ile değiştirilmesini sağlayacağız dedi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. 14 Ekim cuma akşamı milletçe hepimizi yasa boğan haberle sarsıldık. Dümül madeni ocağında gelen patlamada 41 kardeşimizi şehit verdik. Ülkemizin bir daha böyle felaketlerle maruz kalmaması için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizin çırak, kalfa ve usta olarak mesleki eğitim merkezlerinde yetişmesini sağlamaktır. Tüm madenler gözden geçirilecek. Bartın'daki benzeri kazaların önüne geçebilmek için atacağımız adımlar arasında bölgede Maden Lisesi açmak bulunuyor. Ama sıradan alınan dersler ışın ülkemizdeki tüm madenlerin durumu baştan sona gözden geçirilecektir. Yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, İkişehir ve Arsa Projesi'nin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Cuma günü vizyon belgemizin tanıtım törenini Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Cumartesi günü Türkiye'nin otomobili toplum banttan indirme törenine katılacağız. Her alanda büyüyen, güçlenen, kalkınan bir Türkiye için çalışıyoruz. Türkiye yüzyılı hedefimiz sadece milletimizin refahını yükseltme gayesi taşımıyor. Aynı zamanda inanç, kültür, medeniyet köklerimizi de yeniden ila edeceğimiz atılımın adı 85 milyona seslenerek diyorum ki gelin Türkiye'ye yüzyılını hep birlikte inşa edelim. Ülkemizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamak için neler yaptıklarımızın en yakın şahidi milletimizdir. Kalkınma devrimlerimizi biler birer hayata geçirdik. Sınırlarımıza saldıran terör örgütlerinden, kendi milletine silah doğrultan darbecilere kadar nice tehditlerle mücadele ettik. Milletimizin temel hak ve özgürlüklerini, ülkenin hayati çıkarlarını örseleyen vesayet güçleriyle kavgaya tutuştuk. Tüm umudunu ülkenin felaketi üzerine kuran kifayetsiz siyasetçilerle uğraştık. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı hazmedemeyen emperyalistlerin oyunlarıyla boğuştuk. Hamdolsun engelleme çabalarının hepsinin de üstesinden gelerek kalkınma devrimlerimizi birer birer hayata geçirdik. Her kesimden insanımız bizimle olduğu müddetçe önümüzde duracak güç tanımıyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı sosyal programları bizim dönemimizde geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bunun sebebi insanımızın hayat standartına ilişkin çıtanın yükselmiş olmasıdır. İhtiyaçlar değiştikçe sosyal yardım programımızın içeriklerini değiştirerek insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde, büyüyle, annesiyle bir bütün olarak ailenin tamamını koruyacak çalışmalara ağırlık veriyoruz. Aile destek merkezi ve sosyal dayanışma merkezi sayısı artıyor. Bugün sizlerle ailelere yönelik hizmetlerimizi genişletecek bir adımın müjdesini vermek istiyorum. Kadın ne kadar güçlü olursa tüm aileyi ayakta tutmakta o derece başarılı olacaktır. Ülkemizde halen faaliyette olan 3.130 aile destek merkezi sayımızı 6.156'ya, 47 sosyal dayanışma merkezi sayımızı 116'ya çıkartıyoruz. Önceliği de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize veriyoruz. 1-2 milyar liralık kaynak ayırdık. Türk Tabipler Birliği Açıklaması Türk Tabipler Birliği, TTB, Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum. TTB başkanıyla ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk'te başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rihanga, Madonna, Metallica. Babacan tek tek saydı. Güldür Güldür'den bakan ne Geci. Müfit'in kurucusunun uçağı düştü. En çok aranan haberler. Bilip ana haber bölgenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz maçta ilk dürük çaldı değerli izleyenler Hatay Spor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor değerli izleyenler Atakaş Hatay Spor Beşiktaş'ı ağırlıyor değerli izleyenler Maç, yeni Hatay Stadyumunda oynanıyor maçı Kadir Sağlam yönetiyor Maç değerli izleyenler sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Kili bomba tehlikesi açıklamalar peş peşe geldi. Nefesler tutuldu. Dünya cevap vermeli denildi. Nefesler tutuldu. Peş peşe nükleer bomba açıklamaları geldi. Dünya cevap Dünya cevap vermeli dedi. Rusya ve Ukrayna savaşında gerilim gün geçtikçe artmaya devam etti. Rusya tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın nükleer bomba kullanma hazırlığında olduğu belirtilmişti. Rusların bu açıklamasına karşılık <gülüyor> ee, açıklamasına karşı Ukrayna savunma bakanından sert bir açıklama geldi. Savunma bakanı Oreski Rayzino, kirli bomba, radyoaktif içerikli bomba fikrin. Kendilerine iğrenç geldiği belirti ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun izleme misyonlarını ülkesine göndermesini isteriz. Haber, haber, dünya, nefesler tutuldu, peş peşe nükleer bomba açıklamaları, dünya cevap vermeli, nefesler tutuldu, peş peşe nükleer bomba açıklamaları, dünya cevap vermeli, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda gerilim gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Rusya tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın nükleer bomba kullanma hazırlığında olduğu belirtilmişti. Rusların bu açıklamasına karşılık Ukrayna Savunma Bakanı'ndan sert bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Oleksiy. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda gerilim gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Rusya tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın nükleer bomba kullanma hazırlığında olduğu belirtilmişti. Rusya'nın bu açıklamasına karşılık Ukrayna Savunma Bakanı'ndan sert bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Oleg Reznikov, kirli bomba, radyoaktif içerikli bomba, fikrinin kendilerine iğrenç geldiğini belirtti ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun izleme misyonlarını ülkesine göndermesini istedi. Rusya'dan yapılan açıklama ortalığı karıştırdı. Ukrayna'nın nükleer bomba kullanma hazırlığında olduğunu iddia eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, dünyayı tedirgin etti. Dünya, Rusya'nın nükleer şantajına cevap vermeli. Konuyla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusu, her gün topraklarımızı Rus kirinden kurtarıyor. Kirli bomba fikri bize iğrenç geliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun izleme misyonlarını Ukrayna'ya davet ediyoruz. Dünya, Rusya'nın nükleer şantajına cevap vermeli. Budapest'e memorandumunun dördüncü paragrafına uyulmasını talep ediyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları ise ortak açıklama yaparak Rusya'nın, Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları reddetmişti. Rusya, Ukrayna'daki insanları yok etmeye çalışıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi, Telegram hesabından görüntülü mesaj paylaşarak savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirmişti. Rusya'nın Ukrayna'daki insanları yok etmeye çalıştığını söyleyen Zelenski'yi, şu ifadeleri kullanmıştı. Rusya'nın ölüm ve yıkım getirdiği her yerde normal hayata dönüyoruz. Bu tam olarak Ukraynalıları ilgilendiriyor. Ukrayna'nın olduğu yerde hayat asla durmaz. Ama Rusya nereye giderse gitsin, arkasında toplu mezarlar, işkence kampları, yıkılan şehirleri ve köyleri, yayınlı arazileri, yıkılan altyapıları ve doğal afetleri bırakıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını ve nükleer tehdit konusunu ele aldığını, kimsenin Rusya'ya inanmadığını dile getiren Zelenski'yi, Zaporizyar nükleer santralindeki radyasyon felaketiyle ilgili şantaj yapan Rusya'ydı. Rus tüzelerinin özellikle Ukrayna nükleer tesisleri üzerindeki yörüngesidir ifadelerini kullanmıştı. Zelenskiyi, Rus güçlerini kontrol ettikleri her son bölgesindeki Kakbova barajına mayın döşemekle ve Ukrayna'da yasak silahları kullanmakla suçlayarak, artık dünyanın Rusya'ya mümkün olduğunca sert tepki vermesi gerektiğine inanıyorum değerlendirmesini yapmıştı. İngiltere'nin yeni başbakanı Risky sunak oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 12'de konseri hava... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 35. saniyede gol geldi deriz ve Beşiktaş şu anda Vogt ve Horstum golüyle 1-0 önüne götürüyor. Daha 8. dakika değerli izleyenler maç. Maçın ayrıntılı pozisyonlarını tarihhaber.com'dan ve canlı anlatımlarını da yine SD'mizden bakabilirsiniz. İngiltere'de düğüm çözüldü, tarihe geçtiler, yeni başbakan belli oldu, serveti tutak e uçuklattı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre, Truss'un istifasından sonra İngiltere'de yeni başbakan belli oldu. Serveti e tutak uçuklattı, tarihe geçen İngiltere'nin yeni başbakanı Reşi Sunak kimdir? Son dakika haberine göre, İngiltere'de Liz Truss'un istifasının ardından tüm dünyanın merakla beklediği yeni başbakan belli oldu. Böylece ülkede muhafazakar parti liderlik, Yarışının düğümüyle çözüldü. Buna göre İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu. Hint asılı olmasıyla ülke tarihine geçen Sunak'ın serveti de dokçuklattı. Peki İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturan Rishi Sunak kimdir? İşte eski başbakan Boris Johnson'dan adının geçtiği liderlik yarışına ilişkin tüm detaylar. Haber. Haber. Dünya. Son dakika Churchill'ün istifasından sonra İngiltere'de yeni başbakan belli oldu. Serveti dudak uçuklattı. Tarihe geçen İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir? Son dakika Churchill'ün istifasından sonra İngiltere'de yeni başbakan belli oldu. Serveti dudak uçuklattı. Tarihe geçen İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak kimdir? Son dakika haberi, İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından tüm dünyanın merakla beklediği yeni başbakan belli oldu. Böylece ülkede muhafaza parti liderlik yarışının düğümü de çözüldü. Buna göre İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu. Hint olmasıyla ülke tarihine geçen Sunak'ın serveti de dudak uçuklattı. Peki, İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturan Rishi Sunak kimdir? İşte eski başbakan Boris Johnson'un da adının geçtiği liderlik yarışına ilişkin tüm detaylar. Son dakika haberine göre İngiltere'de bir süredir devam eden siyasi krizde düğüm çözülmüş oldu. Başbakanlık koltuğunda oturan Liz Hitsin istifasının ardından yerine kimin geçeceği tüm dünyada merak edilmişti. Çok sayıda kişinin ismi geçerken özellikle bir kişi öne çıkıyordu. Son dakika haberine göre İngiltere'de bir süredir devam eden siyasi krizde düğün çözülmüş oldu. Başbakanlık koltuğunda oturan Liz Truss'un istifasının ardından yerine kimin geçeceği tüm dünyada merak edilmişti. Çok sayıda kişinin ismi geçerken özellikle bir kişi öne çıkıyordu. İngiltere'de beklentiler gerçekleşti ve yeni başbakan Liz Sunak oldu. İşte son dakika haberinin detayları. Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden başbakan Liz Truss'un yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı. Özellikle eski başbakan Boris Johnson'un muhafazakar parti liderlik yarışından çekilmesi Sunak'ın önünü açtı. Muhafazakar partide iki adayın çekilmesiyle Sunak yeni başbakan oldu. Johnson, konuyla ilgili açıklamasında doğru zaman olmadığını düşünüyorum ifadelerini kullanmıştı. Ancak Johnson, 2024 seçimleri için adaylık sinyali de vermişti. Öte yandan Sunak'ın en yakın rakibi olan Penny Mordaunt da milletvekillerinden yeterli desteği toplayamayınca adaylıktan çekildi. Sunak'ın rakibi Penny Mordovuk, yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rismi Sunak'ı desteklediğini duyurdu. Mordovuk'ta gerekli desteği bulamadığı için yarıştan çekildiğinden Rismi Sunak, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin başbakanı ilan edildi. Mordovuk, şimdi bir sonraki başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Ris Sunaka tam destek veriyorum ifadelerini kullandı. Ris Sunak ilk açıklamasını yaptı. İngiltere'de 20 Ekim'de iktidardaki muhafazakar parti liderliğinden istifa eden Liz Truss'un ardından parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanarak ülkenin yeni başbakanı olan Sunak ilk konuşmasını yaptı. Sunak konuşmasının başında olağanüstü zor koşullar altında ülkeye yaptığı hizmetlerden ötürü Truss'a teşekkür etti. Muhafazakar Parti milletvekillerinin desteğini alarak, partinin yeni lideri seçilmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Sunak, partisi ve ülkesine hizmet edecek olmanın hayatının en büyük ayrıcalığı olduğunu söyledi. Sunak, İngiltere'nin büyük bir ülke olduğunu ve bu ülkeye çok şey borçlu olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Ancak, derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım. Çünkü karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin ve çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek inşa etmenin tek yolu bu. Size dürüstlük ve alçak hizmet edeceğime ve İngiliz halkına hizmet etmek için her gün çalışacağıma söz veriyorum. Sunak, İngiltere Kralı 3. Ciharlistan hükümeti kurma görevini devralacak ve böylelikle resmen İngiltere'nin yeni başbakanı olacak. Tarihe geçti. Serveti dudak uçuklattı. Başbakanlık konutu 10 numaranın yeni sakini Hint asıllı resmi Sunak, ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçti. Adaylık sürecinde ülkenin ve partinin birliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Sunak, liderliğiyle bunu başarabileceğini savunuyor. Sunak, Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını koymuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı. İngiltere Kralı 3. Charles'tan Hükümeti kurma görevini alacak sunakın önünde çözüm bekleyen öncelikli konular arasında ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyon, hayat pahalılığı, artan enerji fiyatları ve toplu evler geliyor. Yeni Başbakanı Rishi Sunak ve Aksa Tavukki, Sundaytimes zenginler listesinde 730 milyon sterlinlik servetli İngiltere'deki en zengin 222. kişi olarak seçilmişti. İngiltere Başbakan adayının delik ayakkabısı olay oldu. Rishi Sunak kimdir? Rishi Sunak İngiltere'nin eski maliye bakanıydı. Dönemin maliye bakanı olan Sunak, Başbakan Boris Johnson'u eleştirerek istifa ettiğini duyurmuştu. Rishi Sunak, 1960'larda doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak 1980'de Sultan tonunda doğdu. Anne Musal Sunak Afrika'nın doğusundaki Kenya'da, baba gazeteci Sunak ise Tanzanya'da dünyaya geldi. İngiltere'nin en eski ve seçkin özel okullarından Winchester Koleji'nde eğitim gören Sunak burada ilk Hint kökenli okul temsilcisi oldu ve okul gazetesinin editörlüğünü yaptı. Sunak daha sonra Oxford Üniversitesi'ndeki lincoln College'da felsefe, siyaset ve ekonomi alanlarında eğitim gördü. Chris H. Sunak, Hint asıllı milyarder narayan Amurtuk'un kızı olan müstakbel eşi Akshat Amurtuk ile tanıştığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi'nde MBA, evet. İşletme Yüksek Lisansı, eğitimini tamamladı. Sunak, buradaki eğitiminin ardından Yatırım Bankası Goldman Sachs'ı analist olarak çalışmaya başladı. Siyasi hayatı ilk kez 2015 Teor Sire Bölgesi'ndeki Ridgemont'dan Muhafazakar Parti milletvekili olarak seçilmesiyle başlayan Sunak, İngiltere'nin abden ayrılmasını destekleyen siyasilerin başında yer aldı. Eski İngiltere Başbakanlarından Theresa May Hükümeti döneminde bakan yardımcılığı yapan Sunak, May'in görevini bırakmasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği için Boris Johnson'u desteklediğini açıkladı. Sunak. 2019'da parti lideri ve aynı zamanda ülkenin başbakanı olan Johnson'un hükümeti döneminde Temmuz 2019-Şubat 2020'de hazine baş müsteşarı olarak görev aldı. Bu görevinin ardından, Covid-19 salgını ülkeye yayılmadan yaklaşık bir ay önce 13 Şubat 2020'de Maliye Bakanı olarak atanan Sunak, 18 aylık karantina sürecinde işletmeleri ayakta tutabilmek için milyarlarca sterlin değerinde destek paketlerini hızla uygulamaya koydu. Sunak, bu çalışmalarıyla salgın döneminde halktan büyük özgü topladı. Ancak Sunak'ın popülaritesi, salgın sırasında başbakanlıkta düzenlenen ve Covid-19 tedbirlerin ihlal edildiği partilere katılmasıyla polis tarafından para cezasına çaktırılması ve milyarder eşinin İngiltere'de vergi ödemediğinin gündeme gelmesinin ardından ciddi zarar gördü. VZ Trusson istifası Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla vergi indirimleri vaadini öne çıkaran Trusson, Başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, %45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti. Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kasik Artengi Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jerem Gunt'u getirmişti. Ciddi piyasa oynaklığına neden olan hatalar için özür dilemesine karşın tusun görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı. İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.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 Maliyet hesabı tamamen değişebilir. İkinci el araçta yepyeni dönem geliyor. Daha şimdiden arttı değerli izleyenler. Sıfır otomobiller ateş pahası oldu. ikinci el araçlarda yepyeni dönem geliyor. 2023'te yollarda olacak. Ancak şimdiden daha da arttı. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarındaki artış yeni bir trend yarattı. Bu kapsamda fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el araçların 2023 yılında yollarda olacağı ifade ediliyor. Hatta ilerleyen dönemde benzinli ya da dizel otomobillerin elektrikli araca çevirmesi de gündeme gelebilir. Garanti kapsamında yenilenecek araçların sıfır araçlara göre daha uygun fiyat avantaj sağlanması beklenirken, tüm dünyada artan gerek parça maliyetlerinin araç yenileme fiyatları nasıl etkileyeceği henüz belirsiz. Finans, finans, tutulmaz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 Hatta ilerleyen dönemde benzinli ya da dizel otomobillerin elektrikli araca çevrilmesi de gündeme gelebilir. Garanti kapsamında yenilenecek araçların sıfır araçlara göre daha uygun fiyat avantajı sağlaması beklenirken tüm dünyada artan yedek parça maliyetlerinin araç yenileme fiyatlarını nasıl etkileyeceği henüz belirsiz. Yurt içinde dövizdeki artışın yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından başlayan gelişmeler otomobil fiyatlarının son dönemde artan fiyatlarında etkili oluyor. Yıl sonuna kadar %20 daha zamlanması beklenen sıfır otomobillerin ikinci el araba fiyatlarını da yükseltmesi beklenirken bugün gündeme gelen fabrika çıkışlı ikinci el araçların, yeni yıl itibariyle hayatımıza girmeye hazırlandığı belirtiliyor. Yenilenmiş ikinci el arabalar yollarda olacak. Konuya ilişkin Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulunan Habertürk Otomotiv Editörü Yitran Yıldız, fabrika çıkışlı araç yeni bir kavram. Şimdi dünyada yeni bir tren söz konusu. Hindistan'da bunun örneklerini görmekteyiz. Fransa'da bunu bir fabrika yapmakta. Eski aracınızı fabrikaya veriyorsunuz. Fabrika o aracın belki motorunu değiştiriyor. Belki elektrik aksamını değiştiriyor. Aracı belli bir ücret karşılığında aracı size teslim ediyor ve yeniden garanti sunuyor. Bu yeni araç almaktan daha ucuza mal oluyor. Ve eski aracınızı da daha uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Bunun Türkiye'de başlama ihtimalini görmekteyiz. Bu çok yeni. Uygulamanın detaylarını göreceğiz dedi. Trafik güvenliğine katkı sunacak. Fabrika çıkışlı ikinci el araçların alım satımına dair de yorumda bulunan Yıldız, "İsterseniz kendi aracınızı yeniletebileceksiniz, isterseniz de fabrika piyasadan aldığı ikinci el araçları yenileyip, yeniden ikinci el araç olarak satabilecek. Bu her iki anlamda da sıfır kilometre araca göre tüketicinin otomobile erişimini kolaylaştıracak. Tüketicinin alım gücüne yazık ki düştü. Belki de bu anlamda yollardaki araçların yenilendiğini göreceğiz. Böylece trafik güvenliği açısından da ciddi anlamda olumlu katkısı olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Bu konuda tüketicinin de talep oluşturması gerektiğinin altını çizen Yıldız, talep olmazsa fabrikaların yatırım yapma ihtimalim yok. Ancak talep artarsa önümüzdeki dönem yeni firmaların da bu işi girebileceğini düşünüyorum şeklinde konuştu. Benzinli ya da dizel aracı elektrikliğe çevirmek mümkün mü? Şu an 6 yaşına kadar olan araçlar için geçerli olacak yenileme sürecinin ileride daha büyük yaştaki otomobilleri de kapsayabileceğini belirten Yıldız, bu süre 10 yıla da çıkabilir. Tüketicinin talebi, fabrikanın yapacağı optimizasyon gibi konularda hesaplamalar yapılarak bu sürenin değişmesi mümkün. Belki de bu yöntemle benzinli ve dizel otomobillerin elektrikliğe dönüşümü de gündeme gelebilir. Bu da bir tren. Bunun örnekleri dünyada yaygın. Teknik olarak da bu mümkün. Özellikle Asya ülkelerinde bunu görmekteyiz. Bu araçların dönüşümü konusunda 5 bin euro gibi rakamlar konuşuluyor. Bu fiyata elinizdeki aracı elektrikliğe dönüştürmek cazip hale gelebilir. Yedek parça maliyetleri artıyor. Fiyatları etkileyebilir. Ancak bir başka konu ise yedek parça fiyatları. Piyasada şu anda araç satış fiyatlarındaki yükselişten dolayı arabasını değiştiremeyenler elindekileri yenilediler ancak orada da fiyatlar hissedilir şekilde artmış durumda. Batı ve Rusya'nın karşılıklı yaptırımları neticesinde Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmesiyle birlikte kıtada enerji krizi baş gösterirken otomotiv endüstrisinde de yedek parça üretim maliyetleri artıyor. SP Global Mobility raporuna göre otomobil üretim maliyeti araç başına 50 euro kadar yükseltti. Yurt içinde ise geçtiğimiz ay sadece devriyaj balataları ve termostatlarda 3 hafta içinde yüzde de en fazla artış yaşandı. Bu noktada yedek parça maliyetlerindeki artışın yenilenmiş ikinci el araç fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak edilirken, bunun fiyatlara nasıl yansıyacağı soru işareti olarak karşımızda duruyor. Fiyatların yeni yıl itibariyle daha da artması ise gündemde. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Top fiyatı için kritik ipucu, Bugün satılsa Faysiz bir Ana haber bir temiz devam ediyor Değerli izleyenler Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız Ve diğer haberimize geçiyoruz Penaltı kararı verilmişti Değerli izleyenler Ve o karar iptal oldu Beşiktaş maçında Değerli izleyenler Ayrıntılar tarikhaber.com Meclise sunuldu %58 yeni asgari ücret netleşti mi? AK Parti'nin açıklama geldi değerli izleyenler. Son dakika ben öyle asgari ücret ne kadar olacak? Herkes 8690 TL rakamını konuşuyordu. İşte asgari ücret zammı için en güçlü tahmin. Asgari ücretle ilgili son dakika dakikabeyle yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışan asgari ücrete Ocak ayında yapılacak zam oranına kilitlenmiş durumda. Son olarak asgari ücret zamı ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Yıl sonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tahmin olacağı iyi oldu diye diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. Dedi. Finans, finans, ekonomi. Son dakika asgari ücret ne kadar olacak? Herkes 8690 Türk Lirası rakamını konuşuyordu. İşte asgari ücret zammı için en güçlü tahmin. Son dakika asgari ücret ne kadar olacak? Herkes 8690 Türk Lirası rakamını konuşuyordu. İşte asgari ücret zammı için en güçlü tahmin. Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışan asgari ücrete Ocak ayında yapılacak zam oranına kilitlenmiş durumda. Son olarak asgari ücret zammıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yıl sonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir dedi. Son dakika, asgari ücret zammıyla ilgili vatandaşlar gelen haberleri yakından takip ediyor. Polislerde asgari ücret için 8.500 Türk lirası tahminleri öne çıkarken, asgari ücretin 10.000 TL'yi bulacağı hatta aşabileceğini söyleyen de var. Ancak asgari ücrette en güçlü sinyal ise Cumhurbaşkanlığının meclise sunduğu 2023 merkezi yönetim bütçesinin satır aralarından çıktı. Sigorta prim desteği %58 artırıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fırat Oktay tarafından meclise sunulan bütçede, 2022'deki 43,1 1 milyar TL olan işveren sigorta prim desteği %58 artırıldı. Yani işverene çalışanlarının sigortası için verilecek destek %58 yükseltildi. Asgari ücret için en güçlü tahmin, 8 binası 690 TL. İşveren verilen destek %58 olunca asgari ücrette de aynı oranda zam beklentisi oluştu yüzde 58lik bir zam oranı olursa asgari ücrete 3190 Türk Lirası zam gelecek Böylece asgari ücret 8690 Türk Lirası olabilir Ocak ayında yapılacak zam için gözler hükümete çevrilirken yetkili isimlerden yapılan açıklamalarda yakından takip ediliyor Numan kurtulmuştan asgari ücret açıklaması Son olarak Milliyet'ten Abdullah Karakuş'un sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret çalışmalarından memur emekli maaşlarına kadar birçok konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı. asgari ücret zamlı ne kadar olacak? Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır. Klasik bir dişidir ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her bakanlar kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor. Herkesin tatmin olacağı bir zam. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret bir yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de yıl sonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır. Asgari ücret için bir açıklama daha. 2023 zamlı ne kadar olacak? Canlı yayında rakam değil yüzde verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İçine koyulan eti 150 lira. Bakan Nebati duyurdu. Esnaf ve sanatkâb. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık e, bir saattir o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu bir rekor. 32. saniyede gol geldi değerli izleyenler. Son dakika abim ve bu bir rekor. Beşiktaş'ın golcüsü Wout Warholz 32, 32. saniyede takımını bir soru öde geçirdi. Sperdik'in 11. haftasında Atay Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sant'la vuruşunun hemen ardından organize bir atak gelişen konuk ekip Beşiktaş, 32. saniyede Wout Wars ile bir öne geçerken, bu sezonun en erken golünü kaydetmiş oldu. Spor, Spor, Beşiktaş. Son dakika, bu bir rekor. Beşiktaş'ın golcüsü Ortegost 32. saniyede takımını 1-0 öne geçirdi. Son dakika, bu bir rekor. Beşiktaş'ın golcüsü Ortegost 32. saniyede takımını 1-0 öne geçirdi. Süper Ligin 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Santra vuruşunun hemen ardından organize bir atak geliştiren konuk ekip Beşiktaş, 32. saniyede Ortegost ile 1-0 öne geçerken. Bu sezonun en erken golünü kaydetmiş oldu. İşte detaylar. O Tekporası Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatay Spor ile karşı karşıya geldi. Mutlak 3 puan için sahaya çıkan Siyah Beyazlılar Santra vuruşunun hemen ardından rakip kaleye yönelirken, Nureka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ephorst'un düzgün vuruşuyla 32. saniyede 1-0 öne geçti. Sezonun en erken golü Karşılaşma öncesi oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Ort Edhorst attığı ayağına gelen ilk topta gol atmayı başardı. Edhorst bu golle, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golü kaydetmeyi başardı. Daha önce bu rekor 47 saniye ile Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya aitti. 4 gol 4 asist Beşiktaş'ın Burney'den sezon başında kadrosuna kattığı Edhorst, attığı bu golle gol sayısını 4'e yükseltirken, 4 gol 4 asiste sahip tek oyuncu oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beşiktaş'tan ayrıldı. Kötü günler yaşıyor. Sarsıldı, ünlü futbolcu hayatını kaybetti. Türkiye'de de rahat durmadı. Malhaver Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Karşı karşıya kaçırdı değerli izleyenler. Detaylar tarikhaber.com'da. Hatay Spor ve Beşiktaş'ın önemli anları canlı anlatımlarla tarikhaber.com'da sizleri bekliyor. O ülkede konsere hava saldırısı yapıldı değerli izleyenler. En az 50 kişi hayatını kaybetti. Myanmar'ın Kachin eyaletinde ayrılıkçı Kachin Bağımsız Ordusu'nun kuruluşunun 62. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konsere ordu tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişide yaralandığı bildirilmiş. Haber. Haber. Dünya. O de konser alanına hava saldırısı. En az 50 ölü, 100 yaralı var. O ülkede konser alanına hava saldırısı. En az 50 ölü, 100 yaralı var. Myanmar'ın Kaçın Eyaleti'nde ayrılıkçı Kaçın Bağımsızlık Ordusu'nun, GLA, kuruluşunun ince dönümü nedeniyle düzenlenen konsere ordu tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı bildirildi. Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan askeri darbenin ardından yönetimi ele geçiren junta, Kaçın Eyaleti'nde konser alanına hava saldırısı düzenledi. Fransi bölgesinde ayrılıkçı kaçın bağımsızlık ordusunun KELVA kuruluşunun ince dönümü nedeniyle düzenlenen konserin hedef alındığı saldırıda, orduya ait iki savaş uçağı tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi. KELVA sözcüsü Albayna bu yaptığı açıklamada, saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını açıkladı. 3. Büyük Patlama Bölge halkının herhangi bir şekilde uyarılmadığını aktaran görgü tanıkları, yerel saatle 20.30 sularında üç büyük patlama meydana geldiğini ifade etti. Görgü tanıkları ayrıca, ordunun yaralıları Fakant kasabasındaki hastaneye taşımaya çalışan sağlık görevlilerini engellediğini iddia etti. O konuşması nedeniyle 20 yıl hapis verilmişti. Dünyaca ünlü manken ülkesinden kaçtı. İndeyen Açıklama Myanmar'daki Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, hava saldırısından derin endişe ve üzüntü duyulduğu belirtilerek, güvenlik güçlerinin silahsız sivillere karşı aşırı ve orantısız güç kullanmasının kabul edilemez olduğu ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiği vurgulandı. Uluslararası Af Örgütü'nden Young yaptığı açıklamada, ordunun, muhaliflere karşı artan saldırılarında sivil yaşamlara karşı acımasız bir kayıtsızlık gösterdi. Ordunun bu saldırı alanında önemli bir sivil varlığından haberdar olmadığına inanmak zor. Ordu, ''Bu hava saldırılarından etkilenenlere ve ihtiyacı olan diğer sivillere derhal sağlık ve insani yardıma erişim izni vermelidir.'' dedi. Bölgede yılda 30 milyar dolarlık maden çıkarılıyor. Kaçın Eyaleti'nde yılda yaklaşık 30 milyar dolarlık yeşil madeni çıkarılırken, bölgede isyancılar ve ordu arasında çatışmalar yaşanıyor. Söz konusu saldırı kaçın isyancılarının Myanmar'da darbeye direnmek için kurulan diğer silahlı gruplara verdiği destek nedeniyle ordudan bir intikam veya uyarı olarak yorumlandı. Öte yandan Myanmar'daki cinayetleri ve insan hakları ihlallerini belgeleyen siyasi mahkumlara yardım derneğine göre, darbeden bu yana en az 2370 kişi öldü ve 15.000'den fazla kişi tutuklandı. HİLLİAA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Azerbaycan'dan Rusya'ya nota. Acil önlemler alın. Çıplaktım. Yeni dalgı bölgende. Sırf modelin akıl almaz oyunu. Müfitin kurucusunun uçağı düştü. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Al haber bir devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Neler oluyor? Önce penaltı sonra iptal Hatayi Spor Beşiktaş başına penaltı varat takıldı. Önce verdi sonra iptal etti. Son dakika belge süperlikte heyecan 11. hafta mücadele ile sürüyor. 11. dakikaların kapanış mücadelesi Hatayi Spor sahasında Beşiktaş'a ağırlardı. Karşılaşmanın 11. dakikası da ceza sahası içerisinde yer, yerde kalırken karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam önce penaltıya hükmederken Sonrasında barak gelen uyarı ile kararından vazgeçti. işi detaylar. Spor. otur super değil. Son dakika Hatay Spor Beşiktaş maçında penaltılara takıldı. Önce verdi, sonra iptal etti. Son dakika Hatay Spor Beşiktaş maçında penaltılara takıldı. Önce verdi, sonra iptal etti. Son dakika. Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleriyle sürüyor. 11. haftanın kapanış mücadelesinde Hatay Spor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmanın 11. dakikasında e ceza sahası içerisinde yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam önce penaltıya hükmederken, sonrasında Varda gelen uyarı ile kararından vazgeçti. İşte detaylar. Süper Lig'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde Hatay Spor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 32. saniyesinde Beşiktaş Elbost ile 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlı ekip golün ardından da etkili oyununu sürdürdü. Önce penaltı, sonra iptal. Karşılaşmada dakikalar 11'i gösterdiği esnada golün sahibi Elbost ceza sahası içinde yerde kalırken, Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, penaltı noktasını işaret etti. Kısa süreli bekleyişin ardından vardan gelen uyarı sonrası müdahale öncesi Salih'in offside pozisyonunda olması nedeniyle penaltı iptal edildi. İşte o pozisyon. Görüntüler ve sportstan alınmıştır. Offside anı. Alın. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Alanya spor teknik direktöründen kırmızı kart itirafı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık ee, bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Acaba haber geldi. Ünlü ismin ölüm şekli şok etti değerli izleyenler. Ünlü manken sinem üretmenden acı haber geldi. Ölüm şekli şok etti. 90'lı yılların popüler mankenlerinden sinem üretmen Hayatını kaybetti. İddiaya göre kanser tedavisi gören sinem üretmen, hastalığı vücudunun her tarafına metastaz yapınca ötenaz yaptırdı. Magazin, magazin, güncel. Ünlü manken sinem üretmenden acı haber. Ölüm şekli şoke etti. Ünlü manken sinem üretmenden acı haber. Ölüm şekli şoke etti. 90'lı yılların popüler mankenlerinden sinem üretmen, 51, hayatını kaybetti. İddiaya göre, kanser tedavisi gören sinem üretmen, hastalığı vücudunun her tarafına metastaz yapınca ötenazi yaptırdı. 90'lı yılların ünlü mankenlerinden sinem üretmen hayatını kaybetti. Sinem üretmenin fotoğrafını paylaşan kulaş, altına seni hiç unutmayacağın sinem notunu düştü. Sinov Magazinin iddiasına göre ünlü modelin kanser hastalığı vücudunun her bir tarafında metastaz yaptı. Ötenazi yaptırdı iddiası. Ağrılara dayanamayan sine müretmen, ötenazi yaptırarak yaşamına son verdi. Sine müretmen kimdir? 1994 yapımı bir sonbahar hikayesi filmiyle izleyici karşısına çıkan sine müretmen, 1995 yılında zıktıktı, 1996'da tatlı kaçıklar. 1998 yılında ise Örümcek dizilerinde rol aldı. Sinem üretmen, 1994 yılında Kınalı Bebek şarkısının klibi için Demet Sıvalıoğlu ile kamera karşısına geçmişti. Ötanazi dünya çapında kabul edilmiş, yasal bir uygulama olmamakla birlikte bazı ülke ve eyaletlerde yasaldır ve uygulanmaktadır. Hollanda, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti örnek olarak verilebilir. Ana sayfaya dönmek için tık. Ve izleyenler bu haberimizde birlikte tarikhaber.com haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemizde tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle yakşamlar diye son çıkar.